İslam tarihinden çocuklar için Arapçayı yeni başlayan hanım ve erkek kardeşler için başladığımız okumalarımızı devam ettiriyoruz. İmam Nedvin'in çocuklar için İslam tarihi hikayeler kitabından derlenmiş bir okuma çalışmamız hem o günkü atmosferi yaşamak, tanımak, o atmosfere yaklaşmamızı sağlamak ve hem de Hz. Muhammed'in konuştuğu dili, Kur'an'ın nazil olduğu dili anlamak ve öğrenmek için bir kaldırım taşı olmasını umut ederek başlattığımız çalışmada Cenab-ı Allah'tan Yardım umuyoruz, yardım diliyoruz. Siz sevgili izleyenlerimizden de bilgi ve halkalarınızı eksik etmemenizi, bu paralelde beğeni atmanızı, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve arkadaşlarınızla tavsiye etmenizi istiyoruz. Buyurun. El Hanino, El ile, ile Şehadeti. Şehadeti özlem. Şehadatız sevdalanmak, sevdalanmak. Şehadeti özlemek. Her şeyden çok özlemek istemek. El Hanin, Han El Haninu ile arzu etmek, özlemek, canı gönülden istemek. El Haninu ile şehaleti. Lema erade, istediğinde. Erade istiyor, lemme istediğinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. istediğinde El Huruca, çıkmayı. Çıkmayı istediğinde, ile Bedir. Bedir gazvesine çıkmayı istediğinde ne için diyor ile Li ile Savaşmak için, çarpışmak için. Li burada sebep bildiriyor ve fiili muzarının sonunu nasb ediyor. Minel mansubat li ma'men Ma yuqatil el müşrikine Müşriklerle savaşmak için. Haraca gulamun. Haraca çıktı. Gulem'ün bir çocuk, Gulem. i̇sm o Gulem'in adı, ism-ül Gulem'i Umayr ibn-i Ebi Vakkas. Umayr ibn-i Ebi Vakkas. Umayr ibn-i Ebi Vakkas. Vakkas, Ebi Vakkas'ın oğlu Ümeyr isminde bir çocuk çıktı. Umruhu, onun yaşı, sitte aşra seneten. Sitte seneten. 16 yaşında 16 yaşında bir çocuk. Ve kan Umeyr idi, yehaf korkuyordu. Khafe kafu. Kan idi. Neyden korkuyordu? En la yakbelehu. Kabul etmemekten korkuyordu kendisini. Men en Nebi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kendisini kabul etmemesinden korkuyordu. Niçin? Li Çünkü o küçüktü. Ya yani küçüklüğünden dolayı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu savaşa katılmaya izin vermemesinden ne yapıyordu? Korkuyordu. Fekâne yani idi, yeştehidü çapalıyordu. Gayret ediyordu. İştehede yeştehidü, müştehid an la yarahu. görmemesi için çabalıyordu ehadun yani herhangi bir kimsenin onu görmemesi için çabalıyordu ve kane ve saklanıyordu ne yapıyordu saklanıyordu ve lakin fakat raağı onu gördü, ehuhu, erkek kardeşi, el ekberu, yani abisi, el ekber en büyük erkek kardeşi. Sædu Sædu Ebi Vakkas, saat bin Ebıvakas, o da onun en büyük abisiymiş. Evet Ve kâle Ona dedi ki Mâleke ya ahi Mâleke ya ahi Mâleke neyin var kardeşim Mâleke Neyin var L'eyi şeyin tetevâra Neyden dolayı saklanıyorsun Neyden L'eyi şeyin neyden dolayı Tetevâra saklanıyorsun. Kale Umayru. Umayru dedi ki Ehafı korkuyorum. Ehafı korkuyorum. En yeruddeni Radde yeruddu geri çevirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin beni geri çevirmesinden korkuyorum. Fe innisa gîrun. Çünkü ben küçüğüm. Yani küçük olmandan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in beni geri çevirmesinden korkarım. Korkuyorum. Ve ana ve ben uhubul hurucca çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. El çıkış. Nereye savaşa çıkış, mücadeleye, cihada Bedre çıkmak istiyor. Leallellahu umur ki Allah yerzuquni bana beni rızıklandırır bir şehadeti umulur ki Allah beni şehadet mertebesine kavuşturur umulur ki Allah beni şehadetle rızıklandırır ben onu için ne yapıyorum çıkmayı istiyorum Kâne, ve kâne ve kâne kemâ hâfe Umerû ve Ömer'in korktu gibi oldu. Ömer'in korktuğu gibi oldu idi. Fëlemme nazara gördüğünde İleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve Resulullah sallallahu aleyhi kendisine baktığında Ra'a gördü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu sagirun onun küçük olduğunu gördü vel harbu vel harbu savaş leysed değildir min şuglil atfal çocukların işi değildir vel gilmen ve küçüklerin küçüklerin ve çocukların işi değildir gilmen daha tam ergenliğe adım atmamış etfal zaten tıfıl ve ma fi'l harb <gülüyor> savaştan ne yapacaklar Ve ma yasnauna fi'l harb ve inna şübeyuke savaş le kebire büyük bir şeydir ale ricjani adamlar için bile büyük bir şeydir çünkü kılıç çakırtıları ok vızıltıları içerisinde can pazarı yaşanıyor yani öyle bir oyun bir uygulama değil kelleler uçuyor kanlar akıyor Dolayısıyla büyük adamlar için bile o büyük bir şeydi. Evet. Ee, devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. ''Ve lakinne Umeyr'e, fakat Ümeyr, mâ ehabbe sevmedi, en yansarife ayrılmayı istemedi. Yani Ordukâh'ı terk edip dönmek istemedi. İnsarafe, yansarife ayrılma. Mâ ehabbe sevmedi, arzulamadı. Ve yak'ude ve oturuyor fil beyti. Ve evde oturmayı da sevmedi.'' oyunlar oynar ve oynamayı atrabıhi ve arkadaşıhi atrabıhi yaşıtları ve arkadaşıhi ve dostlarıyla fil medineti şehirde o istemedi yani sevmedi ile ee, yaşıtlarıyla arkadaşlara şehirde oturmayı ve evde oturmayı şehirde oynamayı ve evde oturmayı sevmedi ve innehü şüphe yok ki o le yuridu istiyor el şehadete şehadeti fî sebîlillâhî Allah yolunda. Tekrar okuyalım cümleyi sevgili arkadaşlar. Ve lakinne Umayr'a, fakat Umayr, mâ ehabben yansarife ayrılmayı terk edip gitmeyi sevmedi. Ve yakude fil beyti ve evde oturmayı istemedi, arzu etmedi. ''Evve ye yel'abe ma'a etrabihi'' Etrab Yaşıtları arkadaşlar ''Ve keva'i ve Kur'an-ı Kerim'de geçer Yaşıt kızlar ''Ve azdikayı ve dostlarıyla fil medineti'' Şehirde oynamayı istemedi ''Ve innehu leyuriduhi şüphe yok ki o istiyor'' Ne istiyor? Şehadete Şehadeti istiyor fi sebilillahi Allah yolunda ''Ve lakinne Umayra'' fakat Ömer le yaasi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmedi ve nedir? Ve la ve inatlaşmadı. çünkü o şüphe yok ki o le illa O sadece Allah rızasını istiyor. Allah rızasından başka bir şey istemiyor. Evet. Ve elde etmesi mümkün mü? Rıdallahi, Allah rızasını İze asa Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu selleme asi olursa ona karşı gelirse Allah'ın rızasını kazanma imkanı var mı? Ebeden asla asla Kâne Umeyr-ü, Umeyr idi fî hayretin, hayretin ve hüzün şedîdin. Hem çaresizlik hem de şiddetli bir hüzün içindeydi Umeyr. Bir tarafta Allah ve Resulü'nün rızası, bir tarafta kendi arzusu. Hûve lem yeblûh, o ermedi, sinnel savaşma yaşına daha gelmedi ermene ve lakinnehu fakat o yahinnu arzuluyor özlüyor ile şehadeti şehadeti özlüyor ve ilel mavti ve ölümü özlüyor fisebilillahi Allah yolunda Allah yolunu yani o savaşma çağına gelmedi daha küçük ama Allah yolunda ölmeyi ve şehit olmayı özlüyor ve yahinnu ile cenne ve cenneti özlüyor Arzuluyor, cenneti arzuluyor. Ve ne yapıyor? Cenneti arzuluyor. Ve diyor ve onu görüyor, cenneti görüyor. Ve yaraha gayre ve onu uzak bir şekil, uzak olmayan bir şekilde görüyor. Yani elin uzatsa yakalayacak şekilde yakın olarak Gayre baidetin uzak olmayan bir tarzda. Yera insan bir şey görür, uzak olarak görür, yakın olarak görür. Bu ne yapıyor? Cenneti yakın olarak görüyor. Velakin keyfe yasilu ileyha? Fakat ona nasıl ulaşacak? Ve ve o lem yeblugh ermedi ulaşmadı. سن القتال سواش ما شاءنا نعم ضدها كلمة أبد وهو لم يبلغ سن القتال ولكن كيف يصل إليها وهو لم يبلغ سن القتال أبد سن القتال sinnel kitel lem yebluhu ve sinnel kitel çatışma çağı savaşma çağı savaşma yaşına da henüz gelmedi diyor küllü zelike bütün bunların hepsi fekule ala umeyr umeyr'e ağır gelmeye başladı ağırlaştırdı hepsi ağır ve kene kalbuhu sagirun ve onun kalbi küçüktü febeke ağladı ve lemme beke Ağladığı vakit Umayr-ı Ümeyr rakka lehu yumuşadı onun için kalbu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi Umayr için ne yaptı? Yumuşadı, acıdı ona ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rakîkan rakîk yumuşak rafîkan merhametli fe ecezehu ona izin verdi ona ne yaptı? izin verdi. Ağladığını görünce ona izin verdi. <gülüyor> La tes'elu sormayın an ferah-i Umeyr'in. sevincini sormayın ve sürurihi ve mutluluğunu ne kadar sevindi. Lemme ve ona izin verince en sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verince Ümeyr'in sevincini, mutluluğunu sormayın. Ne kadar da sevindi. Fekenneme nâla sanki elde etti tezkireten cenneti sanki cennet biletini elde etmiş gibi sevindi. <gülüyor> Bakaracı Ümeyr'ü ve Akhiri, mehale Müslümanlar ve mehale Müslümanlar. Umayr herkez kardeş abisi, ve Müslümanlar. Birlikte çıktı ve kılıkları kibirli ve güçlüydüler. Ve kılıkları kibirli ve güçlüydüler. Ve büyük ve güçlüydüler. Ve kılıkları kibirli ve güçlüydüler. Ve kılıkları kibirli ve güçlüydüler. Ve kılıkları kibirli ve gazveti Fakat evet, ve kana kemâ erâde. Ve istediği gibi oldu. Ve kana kemâ erâde. Kemâ erâde, istediği gibi. istediği gibi idi. Ne idi? fakat kut ile. Öldürüldü. Şehiden şehit olarak öldürüldü. Fil gazveti. Gazvede. Bedir gazvesinde Ve sebeqe kefiren ve çok kişiyi geçti. Min el-bustani ve şuyuhi Min el-şebbani, şubbani ve şuyuhi Yaşlı ve gençlerden çok insan nedir? Geçti. Hangi yarışta geçti? Şehadet yarışında geçti. Radiyallahu an, Umayr ve Ardahu, Allah ondan razı olsun. Umayr'den. Ve lammâ kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem رسول الله صلى الله عليه وسلم شقت واحد شقت واحد إلى أحد وحدة... إلى أحد للقتال لقتال قريش noktasında sevgili izleyenlerim Uhud gazetesinde giriş yapıyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz esen kalın.